Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu kelam sıfatı ile ilgili son birkaç paragrafımız kaldı. Oradan devam ediyoruz. Konevi'den referansla bir şeyler burada aktarıyor. Kale'l sayfa 87, ikinci paragraf. Kale'l Konevi'yi, Konevi der ki, ve ma efsedu istidlalihim bi kavli Teala. Yani bu mutezireye bu burada tabii ki eleştiri getiriyor. Onların e, e, delillendirmelerinin yani en kötü, en yanlış delillendirmeleri ise, allah Teala'nın şu ayetini şöyle delillendirmeleridir. فِي Mubareketi الْمُبَارَكِةِ مُنَشَّجَرَةِ Yani mübarek, kutsal bir vadide, işte bir ağaçtan ifadesi, عَلَى اَنَّ الْكَلَامَ yani buradaki kelam halagallahu halagahullahu fiş şeceret. Yani şeyde yarattığı, nedir onun adı? Ee, ağaçta yarattığı e, ağaçta yarattığı sestir. Şeklinde. Şimdi şuradan ben hemen e, şeyde paylaşayım. Ekranına. Evet. Gözüküyor mu arkadaşlar? Evet hocam gözüküyor. Tamam. Yani ne diyor Mutezile? Allah ağaçta bir işte kelamını yarattı onunla konuştu şeklinde. Fesem yahu Musa mina. Hazreti Musa da o ağaçta yaratılan sesi duydu. Wa ammu yani bu görüşlerini genişletiyorlar. Amma qabla hadi kelimeti. Bu cümlenin, bu kelimenin öncesine de genişletiyorlar, umumileştiriyorlar. Nedir o cümle? Ve nallahu Allah Teala buyuruyor ki felemma geldiğinde oraya geldiğinde o kutsal vadiye geldiğinde Hazreti Musa nudiye ona seslenildi min il vadil eymeni İşte vadinin sağ tarafından vadinin sağ tarafındaki kıyısından seslenildi. Ve nidao Nidada vel kelamu min bu'udin nedir? Seslenme uzak bir yerden gelen bir sözdür. Fe semi'a Musa en nidâ'a min hafitil vadi. Yani Hazreti Musa da bu sesi nereden duyuyor? Yani vadinin kenarından duyuyor. Değil mi? diyor ki fil buqati'l mubârakati min eş İşte sonra da kutsal vadide ve <gülüyor> bir ağaçtan ey en nida yani nida. كان min البقعه المباركه من عند الشجره yani ağacın yanında kutsal vadiden gelen bir nida nida. Kama taqulu yani yani bu şuna benzer demek istiyor. Semiitu kalame Zeyd minel beyti, Zeyd'in sözünü evden işittim. Şimdi liptidail gayet yani ee, nedir? Yani burada şunu diyorsun yani zati Zeyd'i işittim. Yani Zeyd'in sesi de evden geliyordu. İşittiğim Zeyd'in sesiydi. La enner beytu huvel Yani burada konuşan ev değil. Tamam mı? Zeyd'in sesiydi. Ben Zeyd'i işittim. Yani burada da ağaçtan konuşan ağaç değil. Allah'ın sesini işitti demek istiyor. Ve law kanal kelamu mahluqan fiş eğer bu ağaçtaki söz e, yaratılmış bir şey olsaydı lekaneti şeceretü yelka'iletü o zaman burada e, sözü söyleyen ağaç olur. Ya Musa inni en Allah yani ey Musa ben Allah'ım diyen e, diyen, kim, diyen işte zat Allah'ın kendisi değil ağaç olur. Vale kâne her der kelamı bedemin gaydildahi eğer bu sesin geldiği kaynak Allah'tan başkası olur ise lekâne qaulu firâne o zaman firavun'un da şöyle bir sözü var en arap hükümlâle ben sinen yüce Rabbimiz'im şeklinde sıtkan o zaman bu söz de doğru olur yani yaratılmış diyorsanız firavun'un sesi de yaratılmış ses değil mi bak o da böyle diyor. İr çünkü kullün miner kelameyni, çünkü sizin görüşümüze göre her iki söz de, yani ister ağaçtan gelen sözler olsun, ister firavundan gelen söz olsun, bu her ikisi de mahluk, yaratılmıştır, şeklinde. Ve kad gâlehu gayrullah, yani o sözü söyleyen Allah'tan başkası. Vakit farku beynel kelimeni ala aslayıp fersidi yani bu ne diyelim yanlış ilkelerine dayanarak iki sözü ayırıyorlar ayrım yapıyorlar en özellikle kelamın bu bir kelamdır halakahu lahu fiş şeçarati Allah'ın ağaçta yarattığı bir kelamdır. Bu herde kelamın halakahu firgaunu e, bu da işte e, veya şöyle diyelim. Wa hada kelamun halaquhu firavun işte bu da firavunun yarattığı söylenir. Böyle bir ayrım ortaya çıkar ki diyor bu son derece yanlış bir görüştür diye ifade ediyor. Taharrufu yani bu bakış açılarıyla tahrif ediyorlar. Yorumu tahrif ediyorlar. Gobetlu değiştiriyorlar. Vategadu ve şuna inanıyorlar ki Halikan yani gayrallah. Allah'ın dışında da yaratan var şey. Ve kad kâle allah Teala halbuki Allahu Teala buyuruyor ki hel min gâligin zeyrullah. Allah'tan başka yaratan olur mu? diye. Evet. fe-iqîle şayet şöyle bir soru sorulur ise. Kâle Allah-u Teala yine allah Teala buyuruyor ki La kavlu rasûlin kerîmin yani bu şerefli bir elçinin sözüdür. Ve hâze bu bu da işaret etmektedir ki yedullu ala şuna işaret etmektedir. Ellen resule ahdesu yani bu kelamı bu sözü elçi ediyor. İmma Cibril'u ev Muhammed. Yani ister Cebrail Aleyhisselam olsun ister Hazreti Muhammed olsun. İkisi de nedir? Elçidir. Kîle yine e, soruldu ki eee dikrur resuli buradaki şey resul muarref yani harfi tarifli harfi tarif de şöyle e, diyelim ya yani izafet yoluyla muarref yapılmış yani belirli isim takısı diye nehu an anmursidi çünkü o ya yani ne yapıyor Kendisini gönderenden tebliğ diye lem yakul çünkü şöyle demedi innehu qawlu malikin aw nabiyyin yani bu meleğin sözüdür veya nebiyinin sözüdür şeklinde söylemek faulime buradan da anlaşıldı ki ennehu ballagahu ammen erselehu bi yani o yani o elçi kendisini gönderenden haber veriyor o mesajı kendisi de gönderenden haber veriyor la ennehu ansha bi zatih net yani bizati o elçi kendisinden bu sözü söylemiyor Vaydan yine aynı zamanda ferresulü fi ihdal ayetini her iki ayette de resul kelimesi tejbilu ve filuyla bir diğer ayette de Muhammedun azze Muhammed şeklinde geçen. Fazafet ile külün minuma yani her ikisine bunun izaf edilmesi, nispet edilmesi tüveyinu şunu açıklar ki onlar izafete buradaki izafetli tebligi tebliği ortaya koymak için iz kaldı ki lev ahdese ahaduhuma eğer e, her ikisinden birisi herhangi birisi o sözü var etmiş olsaydı imtana en yuhtisehu al-akhar o zaman diğerinin sözü var etmesi mümkün olmazdı çünkü var etme yaratma anlamında yani bu tek bir kimseye ait Ve idan fe inna Allahu Teala Allahu Teala diyor ki kat keffara yani pardon Allahu Teala kat keffara men ja'alehu qaulel beşer yani o sözü o kelamı beşer sözü olarak kılan kabul eden kimseyi e, ne yapmaktadır? Tekfir etmektedir. Yani eee küfrüne itmek etmektedir. Fe men ja'alehu qaul Muhammedib bi mana انه انشاه kim ki Hazreti Muhammed'in e, o sözü tamam mı yani böyle var ettiğini söyler ise fakat kefara, küfre Ve Vela yani, farka beyn en yekule inna hu kavlu beşerim. diyor ya Hazreti Peygamber'e bu getirdiği Kur'an beşer söz. Bununla arasında hiçbir fark kalmaz. Ev cinni yani ve cin sözü diyenler. Ev meleküm veya melek sözü. İdil kelam, Ki kelam kelamu Men kâlehumu tediyan yani buradaki kelam e, yani mütediyan başlı yani kaynağı kaynağından kaynağından gelen kelamdır. Ne men kâlehumu o kelamı ulaştıranın kelamı değil o kelamı ulaştıranın kelamı değil e, kaynak olarak çıktığı itibariyle işte zat itibariyle Allah'tan gelen bir kelam Emekler, yani şunu görmez misin, düşünmez misin şunun üzerinde? Anne, mensamiya kâilen yakulu, yani şöyle diyen bir adamı, kifâ durun, nepkî min dikra habibin Yani bu ağlayalım, neye ağlayalım? Sevgilinin ve evin, onun evinin hatırasına ağlayalım. Kale dedi ki, şiir, Bu kimin şiiri? İmrul Kays'ın şiiri. Ve insami yuqulu yani şöyle duyduğun zaman duyduğu zaman bir kimse. İnnel amelu min niyyet. Nedir bu hadisi var ediyor. Kala kelamur Resul. Dedi işte bu Allah'ın Resulü'nün eee Peygamber'in sözüdür. Ve insami yuqulu yani şöyle söylediğini duyduğunda Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamdün Rabbina hamdolsun ve kul huvallahu ehad. İhlas suresinden, değil mi? Peki De o Allah bir'dir. Kâl hâzek kelamullah. O Allah'ın kelamıdır. Tabi yani onu söyleyenin değil, tamam mı? Onu gönderenin söz. O kelam nereden geliyor? Önemli olan odur. Ve bir cümleti Genel itibariyle toparlayıcı olursak fehlü sünneti كلهم ehl sünnetin tamamı min ehli'l mezahib al-arba'a dört mezhep yani hanefilik şafilik malikilik ve eee hanbelilik bunları kastediyor ve gay eee ve gayri imin selef ve halefi gerek selef uleması olsun gerek halef uleması olsun fikun ala şu konuda aynı görüşü paylaşmaktadır. Müttefiktirler. enel Kur'an'a gayrimaklul. Kur'an'ın mahluk olmadığı görüşündedir. Ve lakin ba'de zelike fakat bundan sonrasında tenaz'a'l-muteakhirûne fi yani müteakhir ulama şu konuda tartışmıştır, çekişmiştir. Enne kelamallâhi Allah'ın kelamı el-huwa mânen vahidun قَائِمٌ بِذَاتِ yani Allah'ın zatıyla kayım olan tek bir mana mıdır? اَوْ اَنَّهُ حُرُوفٌ اَسْوَاتٌ yoksa Allah'ın kelamı harflerden ve seslerden müteşekkil bir şey midir? Eğer yani bu konuda tartıştıklarını ne yapıyoruz? Ee, görüyoruz. Tamam mı? Evet. Tekellim Allahu, bade anlam ya kudb tekellim. Yani Allah, daha önce konuşmazken konuşmuştur. Ev, Allahu lem yezel, mutekellimen idaşa ve metaşa ve kifşa. Yani Allah ezlidir. Yani dilediği zaman konuşur, istediği zaman konuşur. Dilediği zaman konuşur, nasıl isterse konuşur. وَاَنَّا نَوْعَ الْتَلَامِ الْاَد۪يمٌ Onun telâmının türü kadim cinsindendir. Bu şeklinde. وَهُوَ مُخْطَارُ الْاِمَامِ الْتَحَاو۪يِّ Bu İmam Tehavvi'nin sözüdür. وَالنِزَعُ بَيْنَ اَهْلِ الْقِبْلَةِ Ehl-i kıble arasındaki tartışma ise indemah huwa fi kavni yani ehli külli dedi bütün müslümanları kastediyor. bunlar arasındaki tartışma şudur. Huve fi kavni makhluqan yani bu kelam Allah'ın yarattığı bir şey midir? Mahiyet itibariyle ev huwa kelamuhu ladi tekellem bihi ve qama Yani Allah'ın konuştuğu ve zatıyla kaim olan kelamıdır bunun üzerinde bir tartışma bulunmaktadır, diyor. Evet, hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar, şöyle ilerlet diye. Evet. Allah şeyhün la kel Allah şeydir, diğer şeyler gibi değil. Burada şey varlık anlamında. Allah'ın varlığı vardır, diğer varlıklar gibi değil. Ve huve şey'un lakel eşyai Hade bu söz fedleketül kelam ve mücmmeletül meram nedir? Sözün özetidir. Yani özet bir ifadedir. Muhtasar tamam mı? E, geniş manalar içeren e, maksadı ifade eden öz bir ifadedir. Fe innehu subhanehu e, yüce Allah şey bir varlıktır. Ey mevcudun bizatihi ve sıfatı. Allah-u Teala e, zatıyla ve sıfatlarıyla birlikte var olan bir varlıktır. İlla innehu burada şuna dikkat etmek lazım. Leyse Kel eşya il mahlukat zaten vasıfı gerek zat ve gereksiz nitelik olarak yaratılmış varlıklar gibi değildir varlığı ve sıfatlar. ke'me yusiru ileyhi kavluhu subhanahu Allah Teala'nın şu sözünü işaret ettiği gibi. Neyse kemis bir şey Hiçbir şey onun gibi değildir. Ee, Sevau yani şöyle de olsa böyle de olsa şey mana aynıdır anlamında Yukarı el kafu zaidetun lit-takid ve'l-mubalagat. Kaf harfi nislin başındaki kaf harfi vurgulama ve mubala yani bir şeyi son derece üst seviyede ifade etme anlamında zaid olarak. yani ziyade olarak eklenmiştir dense de ve diğer işte ve aşağıda ekleyecek. Yani, bunda, yani sonuçta e, burası önemli bir şey demek istiyor. Ket gavlil arabi Arapların şu sözünde olduğu gibi misluke la yabkalu yani senin gibi bir kimse cimri olamaz. Ve hum yuriduna bundan neyi kastediyorlar? Nefyehu an nefsih yani o kişinin zatından nef olumsuz Olumsuzluyorlar. Yani ne cimliliği Fe ile izen an nisvihi. Onun gibisinden bunu olumsuzladıklarında Hocam mittele ilerletebilir misiniz? Nasıl? Tamam. Fakat nefevhu anhu yani olumsuzluyorlar bi eblehi ve cimri. Yani olabilecek en üst seviyede ondan olumsuz diyorlar. Yani kesinlikle senin hiçbir şekilde bununla alakan yok anlamında. Fekinayetu eblagu fi bay riayet. Yani riayet bağlamında en üst düzeyde bir kinayet vardır burada. Yani yani bir sözle tamam birçok manayı ifade edebiliyor. Onu burada ifade ediyor. Ve telvihu telvih ne demek? İşaret demek. göndermek. İşaret ediyor sadece. E velaminet Yani böyle her bir harfine kadar açıklamaktan daha evladır. Ev yukarı. bu birinci bağlam kaf ait anlamında. Şu ikinci anlam bunlar arasında bir şey yoktur. Bunların ikisi de eşittir demek istiyor. Ev yuqal el kafu sabitedir. Yani kaf burada sabit olarak vardır. Vel muradu buradaki maksat bi mislihi zati. Yani onun zati gibi anlamında bir şey kastedilmek. Ev sıfatihi ve onun sıfatları gibi. Vel hasilü sonuç itibariyle Kemal galehu'l arifü'l kamilü. İşte yani şu gerçekten e, kamil kişinin, e, insanı kamilin söylediği gibi, ma hatra bi balik sen aklına gelen şey, fallo siva dalik sen aklına ne geliyorsa Allah onun dışında bir şeydir. Ondan bambaşka bir şey. Aklına ne geliyorsa. fakat geldi Allahü Teala yine Allah Teala buyuruyor ki "Ve la yuhitu ilmen." Yani Allah'ı hiçbir şekilde kuşatamaz. Evet Hazreti Bekir'e atfedilen bir sözü burada nakledecek şimdi. Yani Allah'ın zatı hakkında, hakikati hakkında eee "Vel aczu an derkim idraki." Yani e, idrak etmekten aciz olmak idrak etmekten aciz olmak idrak. O da nedir? Bir idraktır. Yani e, Allah'ın hakikatine ilişkin e, bir tavır ifade ediyor. Yani Allah sınırsız olandır. Yani sınırsız olanı e, idrak edemeyeceğimizin bilincinde olmak Allah hakkında olabilecek en güzel idraktır. Kavramadır. diye ifade ediyor. وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْسْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ قَوْلُهُ Yine aziz Peygamber'den sahih bir şekilde ulaşan şu söz La أَحْصَى سَنَا عَلَيْكَ اَنْتَ Yani ya Rabbi yani sen, seni son nasıl sena edeceğim yani sonsuz bir şekilde bunu sayamam nasıl sena edileceğini Kema اَثْنَيْتَ عَلَى nefsike. Yani e, sen kendini nasıl sena ediyorsan ben de öyle sana etmek isterim ama benim buna gücüm yetmez anlamında. Ve yulumu min kavlihi şeyun. Yani onun sözünden anlaşılıyor şeyun o bir varlıktır. Vardır. Dakel eşyay diğer varlıklar gibi değil sözünden. Enne subhanahu Allahu Teala leyse fi mekenin minel emkenet. Yani Allah için herhangi bir mekan söz konusu değildir vela fi zaman min al herhangi bir zaman söz konusu değildir. Leyen al ve zaman çünkü mekan ve zaman kavramları min cümletu mahlukat ancak e, mahluklar yaratılmışlar için geçerli olan bir şeydir. E, <gülüyor> evet. Evet. Wa subhanahu Allahu Teala kana fil ezeli Allah Teala ezelden beri vardır ve lem yekun ma'hu şeyun minal mahlukat yani onunla birlikte mevcudat mahlukat olmasa bile olmadığı zaman olmadığı durumda bile Allah ezelden beri var olandır. Summa sonra bil ki en şeyen fi aslihi öz itibariyle şey kavramı master bir mastartır. Kat üsten malu bi Yani mef'ul nesne e, anlamında kullanılan bir mastarttır. Şimdi etimolojik tahlil yapıyor. Kema fiil kavlihi taala Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Vallahu ala kulli şey'in kadir. Allah her şeye kadirdir. Ve bi hadal mana bu anlamıyla yecuzu يجوز اطلاقه Allah hakkında kullanmak bu kavramı yani mastar anlamında yani meful nesne bir eyleme ne diyelim söz konusu olma bir eylemin nesnesi olma bağlamında ne yapılamaz kullanılamaz ve bi'l fail ki kavli yine Allahu Teala'nın sözünde olduğu gibi fail anlamında da kullanılmaktadır şey Allah. Kul ey şeyin akbaru şehadeten Yani de ki hangi şey yani en büyük şahitlik olabilir. Kul de ki Allah'u şehidun beyni ve beynekum Allah sizin ve benim aramda en büyük şahittir. Vahine yani izin bu durumda yecüzü itlaguhu aleyhi teala Allah hakkında kullanmak mümkün olur. Waqt yuradu mutlakul mevcudi, yani burada kastedilen mutlak anlamda bir varlık kastedilmektedir. Enna illa enhu burada şuna da değinmek gerekir. Şuna dikkat etmek gerekir. Beynel mabudil mausufi bi ennehu vacibil wujudi fark vardır neyin arasında? Bir yani vacib vücut olarak nitelenen, mabud, tapınılan varlık ile ve beynel mümkünil vücudil lezi yestevi vücuduhu ve adamu fi makamil maksud makam maksud bağlamı yani e, ne diyelim, kast edilen bağlamda e, varlığı da yokluğu da varlık ve yokluk imkanı eşit olan mümkün varlık ile vacibin vücut olarak nitelenen tapınılan varlık arasında kesinlikle bir fark vardır. Tebihadal itibari bu bakımdan itlaqu lafzı şey'e aleyhi subhanahu Allah Teala hakkında şey lafzını kullanmak ehakku min ittbaqihi ala gayrihi Baş, ondan başkaların için kullanılmasından daha doğrudur, daha hakikate uygundur. Yani, yani fa'il anlamı ve mene şeyi şey kelimesinin anlamı da şudur: ey mâne kenvi şeyen lakede şey. Yani diğer varlıklar gibi değil, varlık olması anlamıyla, varlık olması anlamıyla ifbetuhum ispatu gerçekliğinin ortaya konması gösterilmesi ee, ey ispatu wujudi zati yani varlığının gerçekliğinin olması bile cismin wala cevherin wala arad yani cisim cevher ve araz cinsinden değildir ey te'tibari sıfatıhi sıfatları itibariyle yani böyle yaratılmışların özel bir özelliği, cinsinden değil. Cisim, araz, neyse bu tür şeylerden değildir. Lennel cisim. Çünkü cisim dediğimiz şey, müterakkibun parçalardan oluşur. Yani parçalardan oluşmuş bir bütündür. Ve mütehayyizun, mekan kaplar. Ve dâlike, işte bunlar da emaratul hudûsi. Sonradan olmanın, yaratılmış olmanın göstergeleridir alametleridir, özellikleridir. Hocam metni ilerletelim. Tamam. Eee ve'l cevheru cevher dediğimiz işe şey, şey, şey, cisşe, dediğimiz şey ise tahyizun bu da mekan kaplar ve cüzün bu da bir parçadır. Dayete cezzeu minel cismi. Ee, yani cisim gibi bütünlüklü bir parça değil, yani cisimden daha küçük e, gönlemeyen en küçük parçadır. vel aradu, araz ise e, kullu mevcudin yahtusu fi cevahiri vel ecsami Nedir bu da? Cevherlerde ve cisimlerde ortaya çıkan bir şeydir araz. Bu ve qaymun bi gayri Varlığı başkasına bağlıdır. Yani tek başına bizatihi kendisi olamaz. Yani başka bir varlık olacak yolda ortaya çıkabilsin. La bizatihi, kendi başına olamaz. Ne gibi? Kel elvâni vel ekvâni. Renkler, oluşlar gibi. İşte minel içtimaî vel iftirak. Birleşme ve ayrılma gibi oluşlar. Vel hareketi ve sükûni. Hareket hali ve durma hali gibi. Ve ket Tatlar ve kokular gibi. Vallahu subhanahu munazzahun an zalika. Allah Teala bu tür şeylerden nedir? Münezzehtir. <clears throat> <seven |haw|> ve sözün özü ennel aleme ayanun ve arazun. Alem dediğimiz şey e, aynlardan ve arazlardan oluşur. Yani bu ayan dediği Göz anlamındaki dil aynı. Göz. İkisi yani müfredi aynı ama manaları farklı. E, gözün çoğulu nedir? Cemisi. Oyun şeklindir. Ayanla kasıt, cevher ve cisimlerdir. Tel ayan. Ayan dediğimiz şey nedir? Ma lehu qiyamun bidatihi. Başlı başına varlığı olan şeydir Başlı başına varlığı olan. Ve huva bu hu, imma murakkabun yani bu bileşik olabilir, parçalardan bir bütün olabilir. Ve huve cisim bu da nedir? Cisimdir. Ev gayru mürekkebin veya e, birleşik bir şey değildir. Kel cevheri, cevher gibi bileşik olana cisim tek parça olanı da cevherdir. Ve huve el o da bölünemeyen en küçük parçadır. Wallahu subhanehu münezzahun An zâlike, Allah Teala bütün bunlardan münezzehtir. Yani bunlar Allah için söz konusu değildir. Ve ma ahsenu kaulu Razihi rahimahu Yani bu konuda Faridun Razi'nin şu sözü ne kadar güzeldir? Al mujassimu ma abda ma Allah'a qattu. Yani tecsimci Allah'ı cisim olarak düşünen kimse e, nedir? İşte Allah'ı işte zihninde bir cisim olarak tasavvur ediyor. Li'ennehu ya'budu ma tasavvara fi vehmihi min suret. Kafasında, zihninde, zannında nasıl bir tasavvur oluşturduysa o tasavvura kulluk eder. Vallahu Teala munezzal an zalik. Allah Teala bu tür şeylerden, suretlerden, şekillerden münezzehtir ve nükle nükle delirki. Anna abba Hanifete, rahimahu Allahu, abu Hanifa su ile anil kelami fil aradi ve etsan. Yani kendisine arazler, isimlerden soruldu. Fakale dedi ki, lan Allah amr abne ubeyde. Yani Allah amr bilubeyde lanet eder bu fetahha Alenesi nesisi elkele Fiat yani diyor ki yani bu konuda insanların başına bela açtı bela kapısını açtı diyor e tabi yani şimdi buradaki sözden hareketle bir Evan Podtesi oluşturursanız yani ehlileyin değilisi Ebu Hanif Porttresi çıkar mı o daire bir mesele. Evet, yani farklı farklı Ebu Arife portreleri var. Bunu e, dikkate alarak konuşmak lazım. Vela haddin lehum. Yani o sınırsız bir varlıktır allah Teala. Ey leysel lehu ve nihayet. Allah'ın bir sınırı yoktur, bir sonu yoktur. Vela ziddin Allah'ın ziddi yoktur. Ey lese lehu munajun yani onunla böyle aşık atacak kavga edecek ve mumaniun ona engel olacak hiçbir şey yok. Lafil bidayeti ve lafil nihayi İster işin başında olsun ister sonunda olsun hiçbir kimse ona ne yapamaz karşı çıkamaz buna aşık atamaz ve lanittinahu onun bir eşi de yok. ey da lehu ve la şirkelahu. Yani onun bir ortağı, bir benzeri yoktur. Kemaqal Allahu Teala, Allah Teala'nın dediği gibi, "Fala tejgalu illahi andadan." Yani Allah'a ortaklar koşmayın, ey bilasna. ortaklar koşmayın ve gayrihaminel insanlardan, varlıklardan başka herhangi bir şeyi Allah'a ortak. Koşma. mudur. Ve la bu da Allah'ın bir benzeri yoktur anlamında. Eyle şebiha dehu ve la kufu ve kufua. Onun bir dengi, bir benzeri yoktur. Ve la ne'lehu onun bir türü de yoktur. Kaysu la cin Yani bir işte şu cinsdendir falan denilebilecek herhangi bir tür, kategori bu da yok. Bu da söz konusu değil. Evet. وَقْتَتَلَتْ تَعِفَتَانِ fi babis السِّفَاتِ Ne diyor? İki grup sıfatlar konusunda kıyasıya tartışıyor. Kıyasıya savaşıyor. Kıyasıya cedel yapıyor tarih bir grup hallettiin mahsa tamam mı nefye odaklanmış olumsuzlama durmadan olumsuzlayan bu konuda aşırıya giden bir grup tarif diğer grupta hallet Fil Bu da ispat noktası yani e, sıfatları abartılı bir şekilde e, ortaya koyan bu noktada aşırıya giden diğer bir grup. Biz ise, ve nahmü, biz ise sırna olduk ile tariq-ül Biz orta yolu tuttuk. Beynel guluvvi ve taksiri. Yani aşırılık ve tamamen böyle tahsis etme, tamamen kısıtlama, dar bir çerçeveye sokma arasında bir yol edindik. Fe sıfatil kemalik. Biz Allah'ın mükemmellik sıfatlarını ispat ettik. Yani bunu kabul ediyoruz, bunu ortaya koyuyoruz. Ben nefine diğer taraftan el mumaselete mincemiil Her türlü halde onu benzerlikten, herhangi bir şeye benzemekten de ne yapıyoruz? Nefiy ediyoruz, olumsuz biliyoruz. Bakıya geriye şu kaldı: Ennehu yetevehmu. Min kavlihi teala. Ee, Yani şöyle zannediyor Allah Teala'nın e, bir başka görüş anlatıyor. Allah Teala'nın şu sözünden şunu zannediyor. Neyse kelimeti şey, hiçbir şey onun gibi değil. Anne hadi sıfat sıfata sıfat. La tekun illa maksusa. Muhtemelen bu taksir yapanla ilgili anlatıyor. Ee, bu sıfat. Ancak ve ancak Allah'a has olabilir. Ancak ve ancak Allah'a has olabilirsin. çünkü has olma tamam mı? yuntakadu bil adem. Yani yoklukla çelişir. İdil Adem Zira adem yokluk min haysu şu açıdan. Bu ademun yokluktur. Neyse kemizliği şey olur. Yani yani hiçbir gibi şey değil gibi değildirin yokluğudur. Kavlu Teala Allah Teala buyuruyor ki O Allah ki işitendir, görendir. Heh, i̇şte bu söz işte bu söz yani bu tahsis yapan adamın tamam mı? Lihada defa, lihada vehmi vel hayali vel işkeli işte bu söz Allah Teala'nın bu sözü bu kişinin zannını e, kurduğu hayali problemi ortadan kaldırmak ve inamine muhalik kaldı ki şu imkansızdır en yakın adamu semyan basira. Yani e, yokluğun yok olanın işiten ve gören olması imkansızdır ve yusema mis derdi ke filkeler ihtiras? Yani bu tür bir görüş, bu, bu tür bir e, söz yani ihtiyati bir söylemdir. Yani böyle kılı kırk yararcasına hareket eden bir söylemdir. Hocam metni ilerletebiliyor musunuz? Evet. evet. Yok estağfurullah. Biz dalıyoruz, unutuyoruz. Ve mücbelül kelami ve zübdetül merami Sözün özü ana fikir yani burada kastedilen ana fikir nedir enel vacibe varlığı zorunlu olan yani Allah Teala la yushbihul mumkine Allah e, mümkünün mümkünin vücuda tamam, varlığı mümkün olana benzemez velen mumkinu yushbihul vacibe mümkün varlıkta vacip olan vacibul vücud Allah Teala'ya benzez Velaysa bi mahdudin, vela Allah'ın sınırları yoktur. Vela madudin, sayısal bir şey yoktur, değeri yoktur. Vela mutasavverin, mutasavverin böyle somut düşünülebilen, tasavvur edilebilen bir şey değildir. Vela mütebâğızın, böyle parçalara ayrılabilen bir şey değildir. Vela mütehizin, vela müterakbin mekan tutan veya bileşik bir cisimde değildir. Vela mütenahin sonu yoktur. Vela yusafu bil ma'iyyeti vel ma'iyyeti yani böyle mahiyetle nitelendirilemez vela bil keyfiyeti nasıllıkla yani keyfiyetle nitelendirilemez minel ve ta'mi vel raihati, işte renk, tat, koku gibi şeylerle böyle bir keyfiyette de nitelendirilemez. Vel, haradil, vel harareti, vel burudeti, vel yubuseti sıcaklık, soğukluk, kuruluk bunlarla da. Ve gayri zelike, mimme huve min sıfatil ecsami, yani cisimlerin nitelikleri olan hiçbir şeyle Allah nitelendirilmez. Nitelendirilmez. Ve la mütemekkin fi mekan yani herhangi bir mekanda la ulun bin ve la sifrin ve la gayrihi ashada yuqad hiçbir mekanla nitelendirilemez ve la يجri alayhi zamanun onun için zaman söz konusu değildir kema yatawahhamuhun yatawahham yatawahha yatawahhamul müşebbiha tu ve'l mücesseme ve'l de, cisimcilerin teşbihcilerin ve e, inkarnasyoncuların gülülcülerin düşündüğü gibi değildir. Yani onların düşündüğü gibi Allah zamana söz konusu değildir. Veleyse halen Allah bir hal değildir. Vele mahallen bir mekanda değildir. Evet yoruldunuz mu arkadaşlar? Benim için güzel gidiyor şey hocam. Tamam o zaman biraz daha devam edelim, bir 15 dakika dakika. daha. Uzun bir şey daha yoksa hani kısaysa devam edelim hocam. Yani ee, sayfa başına kadar gelebiliriz. Tamam. Veya işte diğer biz bir saat oldu mu? Olacak 10 dakika var herhalde. 10 dakika mı var? Evet. Uçukla tamam. başladık değil mi? Ben biraz geç girdim de hocam. Hmm, tamam. Yani olmazsa e, diğer, 93 sayfanın başında da bırakalım. Hala Fahru'l-İslam kısmında da bırakalım. Bak, Başlayalım bakalım. Evet. Haberi sıfatlara geldi. Lehu yedun ve veçhun ve nefsun bilâ Evet. Anahtar kavramız bilâ keyfi. Mahiyeti, keyfiyeti bilinmeyen. Ee, bir şekilde Allah'ın eli, yüzü yani vecih ve nefsi vardır. Bunlar sıfatlar bunlar. Ama bunlar hiçbir şekilde keyfiyeti bilinmeyen sıfatlardır. Evet bir sağ, tamam. eyvallah. Bir ee, ve lehu ey billahi yani Allah'ın Allah'ın Allah yedül öveçün ve nefsün. yet vecih ve nefis sıfatları vardır. Ey kema yeliku bizatihi ve sıfatih. Allah'ın zatına ve sıfatlarına layık olacak şekilde. Yani onun şanına uygun bir şekilde. zeker zekerellahu fil Kur'ani min zikril vecih. allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği vecih kelimesi ey ke Teala şu ayette olduğu gibi kul şey helikun illa her şey yok olacak ancak o onun veci yok olmayacak yani bu kelimelerin anlamlarını bildiğiniz için tekrar ifade etmiyorum ve kavli teala yine Allahu Teala'nın şu sözü tuvelu ne tarafa dönerseniz dönün fesemmebechullahi orada Allah'ın veciğini bulacaksınız ve kavli teala yine şu söz Allahu Teala nın. <gülüyor> baki olan Rabbinin veçidir. Ve kavlihi teala yine şu sözü, ille btiğâ evveçhi rabbihil âlâ ancak e, yüce Rabbinin veçini gözeterek, dileyerek, isteyerek vel yedu <gülüyor> Allah'ın yet sıfatı var. Ey ke kavlihi teala. Şu sözünde geçtiği üzere. Yedullâhi <gülüyor> fevgaydî Allah'ın yedi, onların ellerinin üzerindedir. Ve kavli Teala yine şu sözü مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْتُدَ لِمَا خَلَقْتُ Yani böyle kendi ellerimle yarattığım ma secde etmekten muhtemelen Hazreti Adem değil mi? E, saygı anlamındaki bir şey bu. Secde etmekten alıkoyan şey nedir? Ve kavli Taala ila Allah Teala bu sözü. Subhanal-ladzi bi yedihi meliket kul şey. Yani her şeyin ne diyelim? E, her şeyin varlığı Allah'ın elinde olan yüce Allah. Her, ne kadar yücedir, her şeyden münezzehtir. Ve nefsu Allah nefs vardır. Ey e kavli Taala Allah-u Teala'nın şu sözünde geçtiği üzere hikayeten İsa, yani İsa Aleyhisselam'ı anlattı yani onunla ilgili ayet dersi silesinde anlattığı bir ayeti geçtiği üzere taalemu Hazreti İsa'nın dilinden anlatılıyor değil mi? Taalemu mafi nefsi nefsi yarabbi sen bende olanı, benim nefsimde olanı bilirsin ee, ve le alem nefsi yani ben senin nefsinde olanı bilmem. Vema maqile min yani şöyle denen şeye gelince, en itlaq nefs aleyhi subhanahu. Yani Allahü Teala ya nefs nefs kelimesinin kullanılması min babil müşakileti benzerlik açısından benzerlik bağlamında. فَمَدْفُعُونَ حَيْثُ وَرَدَ مِنْ غَيْدِ الْمُقَابَلَةِ كَمَا فِي حَدِيثٍ Hadiste geçtiği üzere yani böyle bir mukabele olmaksızın ifade edilmiştir. اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى لَفْسِكَ Yani kendini nasıl, kendini sena ettiğin gibi, övdüğün gibi ve bu, tahkik bu işin açıklaması şudur: Nen nefse, bi itibari mekhideği minen nefesi, nefes kelimesinden türeye, türediği kök itibarinde ee, bir tahriki harekelendirilirse nefes şeklinde. E, Nefsiyle nefes, la yasipu itlagu alehi tar. Bu kelimenin Allah hakkında, nefes kelimesinin Allah hakkında. Kullanılması doğru olmaz. Vema biyeti bari akhi minen Nefes değil de nefis kökünden alınırsa bu nefs kelimesi söylediği O zaman Allah hakkında kullanılması mümkündür. Yen ne usup Çünkü yani nefis demek en kıymetli, en kıymetli değerli demek. Yani subhana hu çünkü Allahü <-u> Teala en fesul eşya'i <gülüyor> ve a'azzuha. Allahu Teala varlıklar içerisinde en değerlisidir, en kıymetlidir. En izzetlisidir. Oked el Aynı Evet yine bu haber sıfatları semineye devam ediyor. Bir de nedir? Ayn sıfatı. Yani göz. Fi <gülüyor> kavli Teala Teala'nın şu Geçti geçtiği. Vel tusna ala ayni. Yani gözümüzün önünde olasın diye ee, işte Hz. Musa'nın annesini bebekken onu e, Nil nehrine bırakması bir e, şeyin içerisinde e, beşiin içerisinde oradaki e, ayetlerden bir parça. Vaka keza yine bir siyatil cemifi kabilihi Tala. Allah Teala'nın şu sözünde geçtiği üzere. Cemisiyesinde kullanılan aynı kelimesi. Vaspir lühuk Rabbi ke, yani Rabbinin hükmüne sabret, yani sabırlı ol ve inne ke bi ayunina. Sen bizim gözetimimiz desin. Va kavli itala yine Allah Tealanın şu ayeti tecrübe bi ayunina. İşte yani her şey bizim gözetimimizde olur. Va keder kavli itala yine şu ayeti geçtiği üzere. Ee, yani e, burada başka bir haberi sıfat. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Yani Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani Allah'ı Allah hakkında doğru bir e, tasavvur geliştiremediler. Vel ardu cemian. Hocam ilerletebilir misin? Evet. Vel ardu kabdetuhu yevm el kıyameti ve semavat yani bütün e, yeryüzü onun avuçları içerisindedir kabza sıfatı e, bütün semalar gökler de onun işte yemin sağ elindedir sağında dürülmüştür o keda kavlu teala yine Allah Teala'nın şu ayeti bu arada kayıt alınıyor değil mi arkadaşlar? Sizin ekranınızda gözüküyor mu arkadaşlar kayıt? Alınıyor gibi görünüyor ama... Alınıyor gibi görünüyor değil mi? Şu an ben göremiyorum da. Dur bakalım. Evet herhalde alınmıyor. Ee ve e, ve keda kavluğu yine Allah Teala'nın şayetinde istiva sıfıtı al-Rahmanu al-āršista ve Rahman arşa istiva etmiştir. Fakat ey cemiyu ma zekere lehu yani Allah'ın kendisi için zikrettiği bütün bu sıfatlar ey dil hakkı Subhanahu yüce Allah hakkında sıfat e, sıfatun Bunlar sıfattırlar. Ey müteşabihatun. Yani ismi itibariyle benzer sıfattırlar. Bilaki nasıl sıfattırlar? Keyfiyetini bilemediğimiz, mahiyetini bilemediğimiz sıfatlarıdır. Ey meçhulül keyfiyyat. Yani bu sıfatlar nasıldır? Nasıl e, aktif olmaktadır? Bunlar bizim idrakimize kapalı sıfatlardır. Ve fi nuskatin başka bir nüshada şöyle geçiyor diyor. Futeklerin "Ve lehû ve vechû ve Allah'ın zikrettiği gibi işte onun eli, yüzü ve nefsi vardır şeklinde.